Ali Şerif diyorum itiraz ediyor. Ne olmuş sanki diyor. Hani bunu taksak, takmasak ne olur diyor. Ama bunu vatandaş için söylüyor diyor. Alkin oldun maşallah. Oldum efendim. İyi çok güzel. Değil mi? Bizim elimizde kızarmakta maviye gitmek de bizim elimizde dedik ama halkımız kızarmayı tercih etti. Ee, tabii bunun şu anda bazı ilave sıkıntıları var. Eee bu sıkıntılardan ziyade eee sayının artması bizi tedirgin etmeye başladı. Yeniden eee Kasım, Ekim, Kasım aylarındaki eee sinyali e, alıyoruz. Rakam e, vermek istemiyorum ama rakamlar çok artmaya başladı. Yani gerçekten artık o yüzler aşıldı. Onu söyleyeyim. Eee Bugün 200'ü üzerinde bir rakam gördük. Onu da buradan size ifade edeyim. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski Kasım'daki piklere doğru yaklaşabiliriz. Vatandaşlarımıza sizin vasıtanızla yeniden duyarlı olmayı davet ediyoruz. İş yerlerini özellikle iş yerleri sahiplerini sadece bizim denetimlerimiz olduğunda dikkat etmelerine değil daha çok açık kalabilmeleri için, daha çok ticaret yapabilmeleri için kurallara uymaları konusunda onları da uyarıyoruz. Ee, bunu ancak biz e, çözeceğiz. Başka birisi çözmeyecek. Hep beraber el ele vererek bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. <Gülüyor> Ben bu yaşta bu delikanlı hanımla beraber eğer bunu takıyorsam da 20 yaşındaki kardeşim eğer bunu ama ne olmuş diyorsa hata onda değil ki devlet bize bunu verdi kolla kendini diyor. Biz tedbirimizi almasak beni gelip de sen kollayamazsın ki ya insan oğlu bir parça hayat heyetini kollayacak. Burada bir hastalık, bir kötülük var ise hepimize dokunuyor bu. Da Dünyayı sardı, biz yine iyi kurtardık. Allah bizi daha iyiye götürür inşallah. Bu hale geleceğimizi biliyorduk. Kurallara uymuyoruz. Maskeyi çenemizin altına koyuyoruz. Sıkı fıkı dolaşıyoruz. Tabii kurallara uyulmadığı müddetçe bu hastalık artıyor. Kurallara uysaydık, aynı yeşil kategoride olsaydık, kurallara uyulduğu zaman artmayacaktır. Tabii ki bu işlerin sorumlusu tüm insanlar olarak biziz. Peki bundan sonraki süreç için ne olur? Sizin Ya bu şekilde devam ederse hastalık alır başını gider ama kurallara uyarsak bu sıkıntılardan kurtuluruz inşallah. Kurallara uymalıyız. Sağlığımızı korumalıyız.